Selam herkeseez. Ben Roygo. Merhaba. Keşler. Nasılsınız? İyiyim. Sizin. Teşekkür ederim. Bugün serbekler. Keşer. Bildiğiniz gibi artık bitirmek istiyorum. 50 kere bitiremedim be. Hadi başlayalım. Altın alın. Altın vardır orada. Altın vardır kesinlikle. Evet. Al abim. ha Açma çalıyoruz en azını. Artık bitirmek istiyorum. Artık lütfen. Lan. Burada bakayım altı var mı? Ah tamam. Ben kesin örümcek çıkacak. Şansımı çıkmadım. As ya Oğlum bu nerede lan? Ha oradaymış. Çok geç geldi. Ya yeter ya iki de bir atıp atıp duruyor ya. Aa. Yine atarsa söyleyeceğim artık. Ha hem de video da yapıyor bunu. Bak Ramazan zaten. Aa. Bakalım bakalım altınlar altınlar. Oo. Oh. Vallahi şuradan altınlara bakalım. Oğlum alttakinden çimsal ha. Şuradaki oy Allah abicim bunda. Tamam. Hayda abicim Şu en alttakine Haa Oha 425 ne Tamam Gelsin ya Gel abim Git lan Düm düm dırım dırım. Dur bakalım burada da var mı altın ee, Tamam Altın almaya gerek yok zaten 440 altınımız var Ya oğlum bıktım şu karanlık yerlerden. Umarım kitli bir oda yoktur. Ya kitle demem. Ha, Oh be. Kesinlikle bir e, kitli bir oda var. Ha tamam tamam tamam tamam. tamam. Hayır abi. Burada değil mi lan? O zaman şuradadır. Ya yine mi kilitli oda? O zaman kesinlikle burada şey vardır diyeceğim de yok. Aa, acaba nerede anlatar? Ha buradarda olabilir mi? Olabilir. Kesinlikle bence buradadır ya. Bence buradadır. Burada da değil. Şurada bir son yer var. <gülüyor> Eğer burada da değilse ilk başa gideceğiz. Ee, rush geliyor sandım bir an. Evet ilk başa yere gideceğiz. Şurası. Şurası. O zaman ilk yerlere bakacağız. Neresi ilk yer? İlk yer burasıysa ya bura ya da şuralar. Ama şurada bakın bir ayrı bir ışık var gibi. Evet, tahmin ettiğim gibi. Ha şu odaydı galiba. Kesin karanlık olacak bak, kesin. belliydi. Şuradan değil mı? Değil. Orada onu pek sanmıyorum. bakalım. Ha vurdumymiş ilk defa. Arkadaşlar doğru seviye e, Dorsu videolarını sevdiğinizi biliyorum. Ondan dolayı. Daha çok isterseniz böyle videolar yoruma yazabilirsiniz. Like de, abone olarak da belli edebilirsiniz arkadaşlar. Şş. Oğlum bak çok fake yiyorum. Bir. İki. Lan. Ben hangisine. ha tamam biraz salon ben dur. Ne ya? Ha? Ah dur. Ya bir kere de Eminuş gelsin. Eminuş çok seviyorum beni. Hangisi lan şura? Ah, bak. Sürekli verip verip duruyor bak, çıldıracak beni. Mum alayım, mum alayım, sağ. Yok burada değil mi lan daha? Hadi lan. Tamam. Lan biz yanlış şey gittik. Dur. Bakın bak bug'ı göstereceğim size. İlk böyle bak direkt çıkıyor. Bakın gördünüz değil mi? Neyse burası çerez ya. Çerez çerez burası. Yapalım hemen burayı. Allah. Orta. Allah Hadi hadi hadi hadi de de. Hadi. hadi bakayım. Hadi gel bakayım. Aa, öyle gelemesin işte. Oğlum öyle bir kere kapaçık çık. Bag olup kapa kalırsa ne olur acaba? Dur bakayım hemen böyle indirip. Allah Allah yanmıyor ya. Hak dur, bak. 44. Eminuş gelsin, please. Gelmedi yine nasıl? Ya neyse. Kuru kafa anahtarı artı haç alacağım. Oğlum şansı iki tane Ha çıkarsa çok güzel olur ya yemin ederim. Çıkmaz ama. İki tane haş çıksa böyle şansa. Neyse şurayı bir halledelim hemen arkadaşlar. Ben ne olur ne olmaz, yine bakayım. Maymuncuk vesaire bir şeyler çıkar. Evet şimdi soldan ben şurada bir var bir tane. Şuraya bakalım. Seni bir alayım abi. Burada var mı? Burada değil. ha burada var bir tane. Burada var mı? Burada yok galiba. Aha. Al abi bunu. Ya bir maymuncuk çıkar, bir şey çıkar. Yine bakalım. Yılan. Oğlu bak kavuruyor bak. Buradan işine. Bismillah. Dur bir tane şurada var alayım. Şimdi... Hepsi şeyde mi acaba? Dur bakayım ben burayı detaylı bakacağım. Hmm, bak burada var. On çoğu burada. Ben bir yine detaylı şekilde bakayım. Yok burada da yok. Hemen yukarıya çıkalım. Bir baskın yedik de devam. Şimdi kapıyı açayım hemen. Koş koş koş koş koş. İmbuş gelsin please. Yeter abi ya. Nasıl zaten yapayım? Nasıl zaten gireyim yani? Değil mi? Ya önceki odaya git Yiyecan ama yeter yani ya. Çıldırttı beni. İkide bir rush rush emnoşu getirmedim. Ben de bunu yaptım. Bak pis diyor şimdi beni çıldırtacak Ha. Yemin ederim çıldıracak ama yeter ya. <gülüyor> <gülüyor> Hah şuradan hemen. Bir şey diyeceğim burada şey olmuyor mu ha, Olmuyor. o zaman bunu aç Al abim. Oh oh. Oh babam oy. Emnus pliiz. Al yine rush çıldırtacak. Yemin ederim çıldıracak bu. Çıldırtacak beni ya. Ben ne olur ne olmaz ya bekliyorum da. 74 oluyor o zaman. Hayır. Bak yine bak göstereyim. Ba- Aa bu sığır olmadı. come on bye bye Emnuş abi, Emnuş abi. Lan bir git işine. Hadi lan. Bak yine geliyor. Yeter lan, bir git işine. Şimdi geri suturun. Tamam gitti. Kapı değil. Bak. Yok mu tamam Allah'ın imnuşı ya bak fake step yapıyor çıldıracağım ne oluyor lan bak fake fake araç sesleri geliyor aha dur dur dur dur bakayım şuradan çıkmam lazım Gelebilir rush her an. Gelmiyor galiba. Tamam. Sıkıntı olan fenerimiz yok. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Her an rush gelir. Dur. Oğlum bunun burada ne iş var lan? Bu böyle olmaz ki. Hadi bakalım. Aa geliyor. Bas abi. Bekle gelecek. <Gülüyor> Abi git lan işin şimdi değil. Git <Gülüyor> lan. Geliyor mu? gelecek. İlla gelecek şu an. Etheran Gelecek mi gelmeyecek mi? Gelecek, mi, gelmeyecek. Gelmeyecek. Oğlum kim milyon olmak isterdeki ses değil mi lan bu? Böyle değişik değişik sesler çıkıyor. Allah'ım şimdi gelmeyi tutuyor. Aa geliyor. Bas abi. Has siktir. Tamam. Sakti, sakin. Bak küfür ettim. Tövbe tövbe. Allah. Oh tamam tamam. Burada gelmez. Sanmam. Sanmam burada geleceğini pek sanmıyorum. Tamam tamam. Ben ben ornamaz bekleyeyim. Ha bu o da o da mıymış? Lan? önceki videoda yapmıştım ya açmaya çalışmıştım. Tamam beyler şimdi ee, o arkadaş gelecek basacağım. Aç abi. Bismillah. Bak. Nerede lan o yavşak? Hareket etmiyor şu an. Ayy gibi bağırıyor. Geliyor. Geliyor. işin tam. Aynı anda niye böyle yapıyorsun ya? Aynı anda niye böyle yapıyorsun? Anlamıyorum ya. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Artık bitiremiyorum. Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay abone olup like atın, unutmayın.